Evet sevgili arkadaşlar açık öğretim Arapça ön lisans bir ara birinci deneme sınavının deneme sorularını sizler için çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorumuz aşağıdaki hangisi hangisi meztekül sorusunun cevabı olamaz? Meztekülü ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Şimdi lehmun desek lehmun et yiyorum olabilir. Halib desek halib süt süt yenmez biliyorsunuz içilir. Doğru cevabımız hemen bunu işaretliyoruz. Ama diğer şıklara da bakalım arkadaşlar. Ürzün, ürzün pirinç pirinç pilavı yenebilir. Salata tüm salata yenebilir. Helva, helva yenebilir. Tabi süt içilmez. İçilir ama yenmez. Ee, i̇kinci sorumuz sevgili öğrenciler. Fiil kendisinden sonra gelen failin özelliklerine bağlı olarak şekillenir. Fiil kendisinden sonra gelen failin özelliklerine bağlı olarak şekillenir. Evet. Aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur? Demek fiil kendisinden sonra gelen failin özelliklerine göre bağlı olarak şekillendiğine göre bir fail erilse, fiil de eril fail dişirse fail de fail dişirse fiil de dişil yapıda kullanılır. Bakın bu doğrudur. Fail açık bir isim ise Fiil teklik, tekillik, ikillik, çoğulluk, erillik ve dişillik bakımından faila uygun çekimiyle kullanılır. Fail açık bir isim olarak değil de gizli özne veya bitişik zamir olarak geliyorsa fiil daime üçüncü tekil şahıs yapısında kullanılır. Arkadaşlar doğru cevabımız burada A'dır. Yani fail açık bir isim ise fiil tekillik, ikillik, çoğulluk, erilik ve dişilik var. Ondan uygun o gün üçüncüsü ile kullanılmaz. E, üçüncü maddede fail açık bir isim olarak değil de gizli özne bitişik zamir olarak geliyorsa fiil daima üçüncü şahıs yapısında kullanılmaz. Doğru cevabımız nedir? Fail erilse fiil de eril. Fail dişirse fiil de dişil yapıda nedir? kullanılır Üçüncü sorumuz M mihnetuke karşımızdaki erkeğe soruyoruz. M Me, mihnetuke mesleğin nedir sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın mihnetuke erkeğe sorulan bir sorudur bu arkadaşlar. Erkeğe. Mumarridatun mihneti mumarridatun desek ben hemşireyim, bayan olur. Hiye tabibetun o hanım doktordur. Bu sorunun cevabı değildir. Çünkü nefsi bir tekelim olacak. Burada ene şurta doğru cevap budur. Ben polisim, memihine tüke ben polisim. Doğrusu bu. Ali muazzafun, Ali görevlidir, memurdur. Ama yukarıda ne soruluyor? Memihine tüke. Zevcet ve muallimetün onun hanımı öğretmendir. Ama hanımı sorulmuyor. Senin mesleğin nedir diyor. Dolayısıyla Kenin cevabı NE olacak? Dördüncü soruya geçiyoruz sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fail mefolden önce gelmiştir? Fail normalde mefolden önce gelmiştir. Bak taraka vurdu, çaldı elbebe kapıyı elveledi çocuk. Burada elbebe failden önce gelmiş. Yani fail mefulden sonra gelmiştir. Beş şıkkı teşrabül ümmül kahvete. Teşrabül ümmut kahvete. Anne kahveyi içiyor. Bakın burada fail mefulden önce ne yapmıştır? Gelmiştir. E diğer şıklara bakıyoruz. Fahasal maridayni et tabibani. E, Muayene etti. hastayı iki doktor. Burada fail, tabibani iki doktor el, el maridayni nesnedir. Dolayısıyla nesne özne'den önce gelmiş. Şerbel halibe el tıflüm. Çocuk sütü içti. Halib failden önce ne yapmıştır? Burada da gelmiştir. E, arafet el talibeti el muallimeti. Bayan öğretmen, kız öğrenciler tanıtı. tanıdı. Dolayısıyla bu da el talibeti arkadaşlar cem mehennet salim, mef'ul, mansup, nesb alameti nedir? Fethadır. Pardon, kesiridir. E, El-muallimetü e, nedir? Faildir, öz nedir? Merfudur, ref alameti nedir? Ötredir. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Beşinci soru. Meze şeribe Aliyun aşağıdakiler hangisi? Meze şeribe Aliyun ifadesinin karşıda olabilir. Meze şeribe Aliyun Ali ne içti? Ali, İçti ne? Yani Ali ne içti? Şeribet Ayişetü'l Asira. Ayşe meyve suyunu içti. Bu sorunun cevabı değildir. Çünkü Ali'den bahsediyoruz. Şeribe Ali ma. Ali suyu içti. Doğru cevap budur. Ekale Ali'de degage salata Ali. Tavuk, pirinç pilavı ve salata yedi ama ne içtiğini soruyor. E ee, akelete ayşetül ve'l-hummusa ee, Ayşe humus ve et yedi. Ayşe'tü tabahat Ayşe pişirdi ama sorumuzun cevabı Ali ne içti? Ali suyu içti. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi düzenli çoğul bir kelimedir? Hangisi düzenli çoğul bir kelime? 6 Arkadaşlar, mederisün, medresetün, medresetani, mederis. Medresetün, medresetani, medaris düzensiz bir çoğul. Babun, babani ebuap, düzensiz. E, Cemelün, cemelani, cimelün, düzensiz. Mescidün, mesacidün yani mesacit düzensiz mecletin mecellellei ve mecelleün düzenli arkadaşlar nedir Sonuna elifte eklenerek Şimdi düzenli ile düzensiz çoğul arasındaki fark şu Eğer bir kelimenin bir ismin müfretteki yapısı bozulmadan sonu harf eklenerek çoğul elde ediliyorsa o düzenlidir. Aksi takdirde yapısı bozularak elde ediliyorsa, o düzensiz. Mesela mescidün, Mescid. bakın mescidün hemen sin'den sonra ne eklenmiş arkadaşlar? Elif eklenmiş. Cemelün, cimelün, elif eklenmiş. Babun, evvabun, bakın, babun, evvabun, e, harf eklenmiş, elif ve evvab. Medresetün, medaris, bakın, harf eklenmiş ve t nedir? Medresetün, t çıkarılmış. Demek ki düzenli çoğulda müfretteki yapısı bozulmadan ne yapılıyor? Elde ediliyor. Şimdi yedinci soru arkadaşlar. Aşağıdaki harfi cer anlamı ve açıklama eşleşmelerden hangisi doğrudur? Hangisi doğrudur? doğrudur. Telefonu kapattık. Evet. A şıkkı min, dendan, aidiyet ve sebep bildirme. Min, dendan da aidiyet ve sebep bildirme değil. Bir yerden uzaklaşma ifade eder. Bir yerden gelmeyi ifade ediyor. E, B şıkkında fi, da evet, ile, bazen bulunma, bazen ile anlamında. O da da ama e, zaman ve mekan bildirir. Dolayısıyla doğru deyin. E, i̇le, ea, yönelme durumu. Doğru cevabımız arkadaşlar budur. Doğru yedi. B bir denden ayrılma durumu. B asla ile. Mesela bir meze zehpte bilseyi harati ne ile gittin? Araba ile. Bir meze kethpete bil kalemi ne ile yazdın? Bil kalemi kalem ile. Ale için bulunma. Aslında ale bu. İçin değil, bir şeyin üzerinde olma anlamı ifade ediyor. Doğru cevabımız bu. Şimdi bir soru 8. Resimde verilen hayvanın Arapça ismi aşağıdaki hangisidir? Bakın bu bir koyundur. Ganem. Battatun ördek, bakaratun inek, maizun keçi, himarun eşek, ganemun koyun. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ganem olacak. Evet. Dokuzuncu sorumuz, Tuğba, Esra, Zeynep ve Volkan'la beraber ders çalışırken, arkadaşlar, evet, ders çalışırken yanlarına gelen Selim'e ders çalıştıklarını aşağıdaki zamirlerden hangisiyle ifade eder? Bakın Tuğba, Esra, Zeynep ve Volkan. Kaç kişi? Üç. Hem fazla dört kişi. Dolayısıyla üç ve daha fazla olduklarında ne oluyor arkadaşlar? Cemi. Şimdi ene müfred ben demektir. En tüm siz yine çoğul ama muhataba diyoruz. Tüme o ikisi tüm onlar Cemi. Ama bizden bahsedecek. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? E. 10. soru. Aşağıda anlamı verilen kelimelerde hangisinin düzen, çoğulu düzensizdir? Hangisinin? Mesela, kız, min benet, çocuk, veledün evliyet, kadın, imretün niseün. Bakın, müfredi, İmra'atün, çoğulu nise'ün. Dolayısıyla cevabımız bu olacak arkadaşlar. Bu özel bir şey. Suretün nise, Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ee, öğrenci, talibun, tullabun. Ee, adam, racünün, rica'nın. Dolayısıyla düzensiz budur. Evet. Şimdi 11. soru. Aşağıdaki kelimelerde hangisi resime karşılık gelen kelimedir? İki tane öğretmen olduğu için bakın muallimun, muallimon bir erk bir öğretmen el kitabu bir kitap el muallimani iki öğretmen el muallimatu iki bayan pardon el muallimatu bayan öğretmenler çünkü elifte olduğundan dolayı el muallimatu bir bayan öğretmen el muallimatani iki bayan öğretmen el muallimatu bayan öğretmenler. El-Muallimune de çoğul öğretmenler, Cemi Müzekker Salim, düzenli erkek çoğulu. Bakın, El-Muallimun sonuna vahunun eklenmiş. Ee, şey nedir? İki erkek öğretmen olduğu için, arkadaşlar sorumuz, o zaman ne diyeceğiz? El-Muallimâni, iki öğretmen diyoruz. 12. soru, nasıl güzel gidiyor mu sevgili arkadaşlar? Şimdi bu e, videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız, yararlanmak istiyorsanız ayrıca e, videonun altındaki katıl abone al butonuna tıklarsanız her yaptığımız videodan anında haberdar olursunuz. Bizim bu çalışmalarımıza arkadaşlar e, Değişik Arap kanalı Arapça kanallardan haber başlığı yani tercümesi var. E, Nasrettin Hoca fıkraların Okumaları var şimdilik. E, İmam Hatip birden 12. sınıfa kadarki derslerin de e, vidoları var. Bir de işte sizin şu anda soru birden 4'e kadar ön lisans ve lisans. E, ayrıca e, ileride inşallah e, derslerin de işlenmesini atacağız. Rabbim izin ve yardım edersin. Evet. Arapça'da isim cümlelerine yönelik verilen aşağıdaki ifadeler hangisi hangileri doğrudur? Arkadaşlar isim cümlesinin öznesinin adı mübdedadır. Doğrudur. Bakın cümlesinin öznesinin adı mübdedar. Mübdeda daima merfudur. Doğru. İsim cümlesinin öznesi haberdir. Yanlış. Haber daima merfudur. Doğru. O zaman bakın 1, 2 ve 4. Doğru bu. 13. soru, sülasi fiillerle ilgili aşağıdaki e, ifadeler hangisi, hangile doğrudur? Sülasi fiile. Sülasi mücerre, sülasi fiile harf eklenerek elde edilmiş anlamındadır. Hayır, eğer böyle bir şey olursa mezit olur. Harf ekleme ile elde edilen fiiller, mezit fiillerdir. Sülasi mezit, herhangi bir ek harfi yok anlamda bu da yanlıştır. Sülasi mezit, ek harf alan fiillere denir. Türkçe'de kullandığımız fi'i kelimesi Arapça sırasıyla fa, ayn ve lam harflerinden oluşur. Doğrudur. O zaman arkadaşlar ee, nedir? E, bakın tekrar ediyoruz. Sülasi mücerret, sülasi fi ile harf eklenerek elde edilmiş anlamındadır. Yanlış dedik. Sülasi mezid, herhangi bir harf Herhangi bir ek harfi yok anlamındadır? Bu da yanlış. Dedik. Türkçede e, kullandığımız fiil kelimesi Arapça sırasıyla fa, ayn ve lam yani faala. O zaman yanlış doğru cevabımız bu. Yalnız 3. 14. soru. Verilen Arapça örnekle ilgili olarak hangi bilgi yanlıştır? Bakın verilen Arapça öğrenciler. Kharaca tullabu minel medreseti Kharaca çıktı tullabu öğrenciler. Minel medreseti okuldan çıktılar. Ve zhebü ile mektebe ve kütüphaneye gittiler. Ve deresü se'aten ve bir saat çalıştılar. Buradaki A. Bakalım ne diyor A'ya? Ve zhebü kelimesin başındaki vav atıf vavıdır, doğrudur. Ve deresü kelimesinin sonundaki vav fiile bitişik özne zamiri olan çoğul babıdır. O da doğru. O da doğru arkadaşlar. Cümlenin fiilleri muzaridir. Cümlenin fiil ve bu cümlenin merfu muttasız zamirlerinden anlaşılır. Cümlenin fiilleri muzari diyor. Bakın kharaca fiildir. vehebe fiildir. terese fiil ama muzari değil. mazidir. Çünkü zaten burada ne diyor? Yanlıştır diyor. Erkek öğrenciler okuldan çıktılar. Cümlenin özdesi açık özne olduğu için 1 üçüncü tekil şahıs eril olarak kullanmıştır. Evet, harce Abdullah bu minel mideseti nedir? Harce. Çünkü failden önce gelmiştir. Yukarıdaki örnekte birbirine bağlı üç fiil cümlesi bulunmaktadır. Bu da doğrudur. Şimdi 15. sorun. Aşağıdakiler hangisi siz ikiniz yazıyorsunuz, yazarsınız anlamındadır. Bakın 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi siz ikiniz yazıyorsunuz, yazarsınız anlamında. Ente tek tübü sen yazıyorsun. Bakın ente tek tübü. Beşıkı hüm yek tübüne onlar yazıyorlar. O erkekler yazıyorlar. Entüme tek tübeni siz ikiniz yazıyorsunuz, yazarsınız. Aslında doğru cevabımız arkadaşlar bu ama entum tektubuna siz yazıyorsunuz erkeklere diyoruz. Hümeyek, hüme tektübeni o iki bayan yazıyorlar. Dolayısıyla cevabımız bu arkadaşlar. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ikinci ikil şahıs zamir, ikinci ikil şahıs zamiri, üçüncü çoğul şahıs dişil zamiridir? Bak, önce ikinci ikil za şahıs zamiri, ikinci ikil şahıs zamiri Soru 16 arkadaşlar. Bakın entüm hünne. Entüm üçüncü. ikinci değil üçüncü. Entüm yine üçüncü. Entüme ikinci. Hüme ikinci. D şıkkında entüm üçüncü. Hüme ikinci. E şıkkında entüme ikinci. Hünne üçüncü çoğul şahıs dişir zahmedir. Hünne o hanımlar. Dolayısıyla doğru cevabımız bu arkadaşlar. Bakın. Evet. 17. soru. Ee, haraca fiilinin ikinci çoğul şahıs eril olarak mazi fiil çekimi aşağıdaki hangisidir? İkinci çoğul şahıs eril olarak. İkinci. Evet. Keteptün'le bayanlar için siz yazdınız diyoruz. Tamam 17. soru. Bakın tekrar ediyoruz. İkinci çoğul şahıs. Yani nedir? Erir olarak. O zaman nedir arkadaşlar? Keteptün ne? Hanımlar için diyoruz ki siz yazdınız. Ketep ne? O hanımlar sizler, o hanımlar yazdılar. tüme hanımlara diyoruz ki sizler yazdınız. Ketebu o erkekler yazdılar. Ama ne diyor burada? İkinci çoğu şahıs, o zaman ketep, tüm, sizler, karşımızdaki erkeklere diyoruz, yazdınız, doğru cevabımız o. 18. Aşağıdakilerden hangisi yapıları itibariyle eril olan, ancak dişil bir kelime gibi kullanılan sözcüklerdendir? Arkadaşlar, Arapçada bir de semai müennes var, semai müennes ya da semai müzeker, aslında müennes ya da müzekker olmadığı halde o şekilde kullanılan kelimelere verilen isimdir. Sema demek kulaktan duyma demek. Yani herhangi bir kuralı yok. Onların hocalardan ve sözlüklerden, kitaplardan öğrenilerek ezberlenmesi gerekiyor. Mesela için zaten müzekker arkadaşlar. Ne nedir? Mecazi müzekker ama tabibun hakiki müzekker. Regulun hakiki müzekker. Kalemun hak... mecazi müzekker. Yapısı itibariyle. Şemsün arkadaşlar nedir? Dişil bir kelime gibi kullanılmıyor ama aslında yapısı eril, kendisi dişil. Mecazi mühendis diyoruz buna. Heze şemsün demiyoruz. Heze şemsün diyoruz. Evet. On dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi yazmak fiilinin onlar yazıyorlar kadınlar için doğru çekimdir. Onlar yazıyorlar. Arkadaşlar şöyle diyelim. Yektübü, yektübeni yektübüne, tek tübü, tek tübeni O zaman bakın cevabımız bu. O hanımlar yazıyorlar. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi öğretmen doktoru durakta buldu? cümlesinin Arapça karşılığıdır. Arkadaşlar buldu veceden. Bakın ekhaze aldı. Bunu atıyoruz. Ketebe yazdı. Bunu atıyoruz. Şimdi veceden. Bakın veceden. Kim buldu? Veceden tabibun marida fil mevkif. Doktor hastayı durakta buldu. Halbuki öğretmen doktoru durakta buldu. O zaman veceden muallimu tabibe fil mevkif. Öğretmen doktoru durakta buldu. Doğru cevap budur. Arafat tabib bulmuş doktor, ney? Halim hemşireleri tanıdı diyor. Cevabımız öğretmen, doktoru durakta buldu, becede buldu. Kim buldu? El müallimi öğretmen. Kimi buldu? Et tabib ve doktoru. Nerede buldu? Film'e okuyacağım. Hep bir sonraki videoda buluşmak üzere arkadaşlar. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.